''Bu işte bir terslik var'' dedik, biz de zaten size bu tersliği çözmek için bu videoyu çektik. Arkadaşlar, ürün 32 inç AVOX televizyon dahili uydu alıcılığı. Ee, daha önce bunların yazılımlarının nasıl atıldığını forumda izah etmiştik, tartışmıştık, bununla ilgili de bilgilendirme konuları açmıştık. Ee, ancak ürünüme yazılım attım, yazılım attıktan sonra başıma böyle bir şey geldi diyorsanız eğer, veya farklı bir durum ile başınıza böyle bir şey geldiyse nasıl çözebiliriz? Ee, yine AVOX yetkililerinden bu konuyla ilgili destek aldık sağolsunlar. Biliyorsunuz arkadaşlar her markaya her firmaya biz e, kanalımız ve forumumuzla ilgili bilgilendirme yazılarını yolladık. Bütün firmalardan Tüketicileri bilgilendirebilecek, bilinçlendirebilecek seviyede bilgi rica etti kendilerinden. Ufak e, detaylar, minik ipuçları şeklinde. Burada da e, sağolsunlar AVOX e, markasının yetkililerin desteklememizden esirgemediler. E, biz de sizlere ola ki ileride başınıza böyle bir sorun gelecek olursa nasıl basit bir şekilde düzelteceğinize dair bilgi vereceğiz. İnanılmaz basit bir uygulama arkadaşlar. Menü tuşumuza basarak 11.47 diyoruz. Uygulamalar tabii ki hepsi ters geliyor arkadaşlar. 7. adıma gidiyoruz. Panel Settings bölümü. Uygulamanın içerisinde 10. adım Mirror arkadaşlar. Ayna etkisi. Bunu kapalı durumda şu an arkadaşlar. Evet. Açık konuma getirdiğimizde probleminde düzeldiğini görmüş olduk. Exit tuşuna basarak çıkıyoruz ve televizyonumuzu sağlıklı mutlu günlerde kullanıyoruz. Gereğince kullanın. Görüşmek üzere.